70 ile ben o viraja girersem ne olur biliyor musun oyun Virajdan çıkamayız oyun <gülüyor> <gülüyor> Dikizden bile de korku şükürlüyorum <gülüyor> Lan lan oğlum lan sakin ol Lan sakin ol lan Lan dur lan <gülüyor> Lan dur lan yavaşlamam ben abona ya bak Vites yükseldiyom sen öyle yaptınca Delirtme öyle <gülüyor> <Gülüyor> Buna koyarım tırgın <gülüyor> <Yani Gülüyor> Ben bu kötü <gülüyor> <ancestry gülüyor> ah. <gülüyor> Ne oluyor lan dışarı ölçtüm Allah senin belanı versin <gülüyor> HÖMER Hı Sola çeyrelrafasınız. <gülüyor> sola geç, sola geç. Allah ne diyor? Allah ne yapacak? Ne oluyor? <gülüyor> Kardeş yardım lazım mı? Ya yaptım abone koyu. <gülüyor> <gülüyor> o neymiş be cibamam ananın adam az daha değdiriyordum arkada iki tane. Yavaşladım ya başladın bayağı 20 ile gidiyorum. Ne vallahi. Örümbe. takıyorsun oğlum lan? Elfre'yi çektim amına Desene yavaş git. Abi ne Dur diyeyim. Şasa ne? baba beni görüyor mu çok şaşırtıp duruyor. Lan oğlum dur dur ne Ne yapıyorsun lan? O! fotoğrafını çekin Lan Öyle ne acaba? oldu benim tırın önüne bak tırın önüne bak gel gel gel önüne bak görüyorum görüyorum Bunu ayıttım masayı Lan burda birazcık ilerleyin görürsün şimdi dur ama bizi daha taksi de bitmene tırın yürüyorum boşum nasılsın ha yok niye ha ha ha ha ha